SEK 4001 Bulaşık Makinesi Ürünle ilgili ilk bakışa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette bu ürünü kaç kişinin tercih edip etmediğini görebileceğiniz gibi aynı zamanda açıklama kısmındaki internet adresinden de ürünle ilgili alternatif fiyatlara ve kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Gelelim SEK 4001 Bulaşık Makinesine A++ enerji sınıfına sahip olan bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi ve 4 programla birlikte geliyor. Hem elektrik hem de su tüketimi konusunda gerçekten tasarruflu bir tüketim sunan bulaşık makinesi 12 litre su ile bulaşıkları yıkayabiliyor. Ayrıca bulaşık makinesi su taşma emniyetine, ekonomik programa, zaman erteleme fonksiyonuna, tuz ve parlatıcı göstergesine de sahip. Aynı zaman eğer bulaşığınız az seviyede ise az bulaşık seçeneği sayesinde bulaşık makinesini daha işlevsel bir şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. Hemen konuyu toparlayayım. Bulaşık makinesinin 4 programlı olması, az bulaşık ve aynı zamanda bu işlemleri yaparken az enerji ve su harcaması çok olumlu yönde olmuş. Bana kalırsa eğer ihtiyacınız varsa düşünmeden alabilirsiniz. Ama hala içinize bir tereddüt varsa ve kullanıcı yorumlarını da merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresinden bu yorumlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aktüel ürünler gelir gelmez sizler için ürünleri yerinde inceleyeceğim. Bu incelemeyi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.